Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz milleti. Kaptanınız konuşuyor. Bugün göklerde iz bırakacağımız tarihi bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Evet belki bu uçak boş. Sizler evlerinizdesiniz. Ancak yürekleriniz bizimle beraber. Bunu hissediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu mirasın gökyüzündeki bekçileri olarak taşıdığımız ay yıldızlı bayrağı coşkuyla tanıklık ediyor ve biliyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.